bizim katta öldüğünü bilmiyoruz tabi. Eee biz <gülüyor> bunu beraber evlendiğimiz 56'da evlendik herhalde. Yani hatırladım şöyle 56'ydı. 57'de askere gittim. 58 59 2 sene askerlik yaptım. Ondan sonra geldik işte aşağıdaydı bizim evimiz. Halil Orayı şey yaptık. Buraları başka komşulardan aldık, geldik burayı yaptık. Burayı yapacağız diye tabi eskiden tütün dikiliyordu burada. Tütün dikerdik, bağımız yoktu. Bir Birkaç dolum bağ aldık, onları da şimdi işleyemeyeceğiz diye sattık. Kendi yiyeceğimiz kadar hancalık olduk. Zamanla halada giderdik oraları pamuk atmaya. Tomuratağa geldik. Eskişehir'e giderdik. Eskişehir'den İzmir'e giderdik. İzmir'den Denizli Ovası'ndan, Denizli'nin içinde bu yaşa kadar böyle şey yap, Şimdi 10 senedir bir yanına gittiğim yok. Kaynaşamıyor zaten. Bastonla görüyorum. Bir motor olmasa, motorla da sağa sola git, gidip geliyoruz. <gülüyor> motor olmasa hiç gidemeyiz. Küçük yaşta annen... Annem, ben ya 4 yaşındaydım ya 3 yaşındaydım. 8 yaşında işe başladım ben. 8 yaşında. Öküzgüdü mü? Sana 15 kuruşa. 15 kuruşa öküzgüdü gün, yemeye, gündelik yemeye. 15 kuruşa <gülüyor> öyle şey yaptık. E bu ana kadar böyle... Yokluğuyla vazgeçtik işte ne yapalım şimdilik Allah'a şükür şeyimiz iyi. Kimler baktı sana o zamanlar Hasan amca? Şimdi o zamanlarda aşağıda bizim dayımız vardı Süleyman Türk diye. Genç Türk. O, o adı o da mefat et odu yok zaten. Ondan yanı sıra da Can Türk. Orada komşuların evine girintiye girdik. komşuların evinde durduk biraz. Ya Allah aşkına şimdi burayı kendimiz yaptık. Ve şimdi de idare ettiriyoruz. Ayşe teyzemi nerede gördün de evlendiniz? Ayşe teyzeyi görmeden. Görmeden, <gülüyor> karşıdan karşıya. Nasıl oldu düğününüz? Neyle getirdin Ayşe teyzeme? O zaman ile geldi, bir cip vardı, çalılan. Onla geldi. Bu cip dedi ne Hasan amca? O da taksi gibi arabada tabi cip diyorlardı o zaman cip diyorlardı eski zamanda. Onunla, onunla geldi. Davulla zurnayla mı getirdin? Yok yok yok o zurnayla. Nerede bulacaksın da ne yapacaksın? <gülüyor> Nerede yapacaksın? <gülüyor> O zaman hiç yok, öyle bir şey daha yoktu. Vardı da yapamadık. Zaten babamız fakirdi, öyle bir eşesi yoktu. Kepenekçilikle mi uğraştın Hasan amcam? Kepenekçilikle. Bura e, alfaklarda mı durdun, dışarılarda da çalıştın mı? Dışlarda çalıştık zaten, burada orada çalıştık geldik, burada yedik kuşum. Yazın giderdik, kışın burada yerdik. Evlendiğinizde askere, evli miydin askere? Evliydim. 56'da evlendim, 57'de askere gittim. Ayşe teyze ne yaptı o sırada burada? Kimle Robur'da kaldı? O da kendi geldi, bir kız çocuğumuz vardı. O da şey dokurdu, çuval dokurdu. Burada aylak durmazdı. Kimle kalacak başka? Ne zorluklar gördünüz Hasan çok, amcam? Çok çok çok Allah öyle. Ondan sonra babam rahm hasta oldu. Onu buraya getirdik, buraya İzmir'e doktora götürdüm. Doktora şey yaptık. Doktor bana amcam dedi, amce dedi sen bunu dedi köyüne götür, rahatça yatsın dedi. Hiç bakmadı, öyle orasını bir pastırdı. Bakmadı, sen bunu doğru köyüne götür dedi. Ona da dedi ki, ölecek demiyorlar da dedi. Dövüşler dedi aşağı, öyle dedi. Ölecek demiyorlar dedi, Köyünü götür dedi. Aldık geldik, burada. 2-3 ay dördün. Ondan sonra vefat etti. E o günden bugüne işte böyle Allah şükür yağımızla, tuzumuzla kavruluyoruz. Ayşe teyzeme yardım ediyor mu? Ediyoruz tabi. Eder. O ben eder, ben onu ederim. İkimiz gider geliriz. Ufak da olsa böyle atışmalar oluyor mu Ayşe teyzem? Olmam canım. Arada oluyor ki. <gülüyor> <gülüyor> oluyor. Oluyor. Ne kadar olsa olmayacak demişsin. Yalan. Oluyor. Ayşe teyzem mi? Bir... İnat böyle şey. Sinirli sen mi? Ben ondan sinirlendirim. Sen mi sinirlisin? Ben ondan sinirli değildir. Çabuk kıza kıza geçer. Sen küser mi? Ben <gülüyor> biraz küserim. Hacı'ya gittiniz mi? Hasan gitmedik, gitmedik. Gidemediniz. Gidemedik. Nasibat da gidemedik. Yoktu ki gideceğim dedi. Eskidenki evliliklerle, şimdiki evlilikleri kıyaslarsan çok kısa sürüyor değil mi? Sizler... Tabii şimdi, her elin uzattığı yerde şeyini alabiliyorum. Eskiden böyle vardı da bir şey, alacağın bir şey alamazdın ki. Alınmazdı, yoktu. Ancak ucunu kıyısına denk getiremezdik. Bağlara gidiyor musun, var mı bağın? Vah işte sabahla bana gittim sürdüm geldim de dipleri çapalanacak. Vah bir keşterim var ben. Yapabiliyor musun kendin çapasını da? Yapamıyoruz da işte sürdük bakan bir şey yaptıracağız. İnsan bulacağız yaptıracağız. Kendimiz nasıl yapacağız? İki görüyor yürüyen adam çapayı nasıl eline. Şimdi nasıl geçiyor zamanınız? Neler yapıyorsunuz bir gün de Ayşe teyzemle? Şimdilik bir şey yaptığımız yok. Amca. Yapacak bir şeyimiz yok zaten. Yapamıyoruz ki nasıl yapacağız? Evlatlar yok burada değil, geliyorlar Evlatlar mı? denizde geliyorlar. Oğlan haftada bir gün, kendi ki diyorum ona diye Haftaya gelecek herhalde bugün gelmedi. Pazar günleri oldu mu geliyor. Torunlar? Torunlardan gelen yok. Neden? Ee, Onlar da oradan. Kimi okuyor, kimi çalışıyor dediğin gibi. Torun biri Kıbrıs'ta asker. Biri Çin'de. Ne yapıyor Çin'de? Orada çalışıyor. Ee, biri de Deniz'de, Ergün kapıda çalışıyor torunum. Onun da var. Biri İzmir'de torunum. Deniz'de var, 2-3 tane torun, onlar da orada evli, barfır, onlar herkesin kendine göre iş var. Ondan kare. Nerede doğdun? Hançılar'da doğdum. Dört, dört biz kız kardeşim var. İki olan kardeşim vardı, biri öldü. İşte böyle. Başka bilemiyorum. Neler yaptın kızken annenin evinde? Kızıken annemin evinde işte çuval dokurduk hire. İzmir'e tütün'e giderdik. Tütünler, işler, geldik oradan. Orada işlerdik, başladık, geldik burada, yerdik. Ne okula okuttular beni. Ne Kur'an'da okuttular beni. Çocuğa vıdırdım. Annemin çocuklarını Hira vıdırdım gari. Arkama sarıldım, sarıldım. Ne edelim, fakirlik çoğudu. Böyleydik, ne edelim gari. işimiz böyleydi. Buraya geldik, yine fakir. Kaç yaşında geldin? 13 yaşında geldim. 13 yaşında geldim ben. Ben nikah olmadan geldim bak. Ona kadar dayımramalık işiydi. O sonraktan kardeş teller beni. Asker yolu beklemiş. Bekledin? Zordu, değil mi? <gülüyor> bir de çocuğumuz vardı. Zor olmamı zordu. <gülüyor> bu gelince kadar. Bir de bu kızımı Altın buldum. Bu gelince kadar yemedim, işmedim de. Ya Hindi ki kızım bunu. Nerede içecekler. Bura miten edindik, onu astarlı edindik bak, o kopadı, onu yersin geri bir daha edindik ertesi, yılda bir sefer bir cez edindik, o bir çevre, düğün, bayram işte uyudu. Çok çok çektik, çok çok çektik kızımızı. Allah bugünümüzden geri kalmasınlar. Kaç çocuğun var şimdi? Üç, üç Allah'a emanet. Üç. Oğlanın iki kızının iki torunu var, oğlunun üç torunu var. Ona karşı kızımın üç dene, küçük kızımın iki dene. Biri Çin'de, biri askerde Hindoda. İşte böyle. Başka neler yaptınız evli askerden geldikten sonra Hasan amcam? E çalıştık garhi işte. O da çalıştı, ben de çalıştım. Mal almaya başladık böyle. Mal aldık, işliyoruz, başlıyoruz. Böyle hiç işleyemiyoruz, satmaya başlıyoruz. Ne dedim? <gülüyor> dedi işte böyle açacağız galine. Nasıl geçim Hasan amca'mla nasıl geçiniyoruz? Çok şükür hindilik iyiyiz. Bu da oluyor canım. Bin açlık sinir oluyor bir şey O bana kakı veriyor, ben ona kakı veriyorum. O dilipten onu gidiyoruz. Ne yapacaksın? Olmayacak demişsin yalan kızım. He. Bir varına var olsun, yuğun ha olsun. Şimdiki gençler Hemen zıp. Hemen kavga dövüş hadi boşanmak. Olur böyle canım? Olmaz değil mi? Olmaz. Sen hiç küsmüyormuşsun. Ben küsmen. benim bek huyum yoktur bak. Bu küserdi bak. <gülüyor> bu eskerden geldi de... O şunun biri bunu kaldırdı demiş. Amcasının hanımı bak. Bir ay izine geldi bu, bir ay bana küstü bu. Ben deyiverim işte bak hayır desin. Ya işte böyleydi bu. Ben küsmüyorum. Küsme huyum bek yoktur benim. Bir ay konuşmazdı. Konuşmadı be Konuşmadan gitti. Nereye? Eskere gene, İdine geldi yani. Ölüdü bunun. <gülüyor> Ama şimdi bek küsmüyor gari. Şimdi gari ikimiz de birbirimize eşiyor. Şimdi küsmüyor Eee sen kaldı gar, baş Abi. başa. Hem onu da kendi ettirenler oldu o zaman canım. Kendisi değil de ne oldu. Çok çekti anam. Bak öğü kayınlanmardı. Allah hani... Merkeğin cennet olsun. Hiçbir cez öyle bir, bir, bir ettirmedi bize. etmedik de, dövüşmedik de onunla. Gel diyelim amcasının hanımı vardı. Onunla geçinemezdik. Böyle. Başka ne diyorsun anam? Çok güzel, eskiden tef çalınır, türküler söyleniyormuş. İşte bilmiyorum ben, ben, çok unuttum ben. Ben de şimdi unutkanlık çoğu oldu da bilemiyorum şimdi kızım ben. Bilsem eğer, bak söylüyorum bilmiyorum. Söyler miydin sen de tef çalıp düğünlerde? Ben bekletmezdim de. Şimdi bonçular bir idare etti mi? Ya burada bir yoldaş olup bakam derlerdi. Onların yanına sokulup o zaman. Onlar söylerlerse arkasından giderdim. Onlar söylemezse ben edemezdim. zaten. Beni de bak fakir diye düğünlere bir katmazlardı. O zaman kızlar çağırılırdı. Ünlenedi biliyor musun? Çağırılırdı kızlar toplanırdı 10-15 kız. Kına gecesi olurdu. Ona kadar bayrak dikildiği gün oldu kızım. Böyle bunları şimdi bilmiyorum galiba Ufak da olsa söyleyemez misin bize? Küçücük. Küçücük işte. Bunu dedim ya deminden dedim ya. Deyiver hadi şimdi Allah, be. Bilemiyorum. Boşunu bilemiyorum ona. Sepetçi oğlunu deyiver bize be. E sepe, onu deyiverdim deminden ya. Şimdi diye bilmiyordu Sepetçi oğlu sebedini satamamış. Gelin kızına bişi şey birlik takamamış. Gelin kızına bişi şey birlik takamamış. Başka ne olacak da?